Sevdaluk uzun bir yol gibi. Sevdüğünü söylemek için hep birkaç adım daha var zannederiz. yarınlara erteliriz. Ama bazı sevdaları yarını olmaz. Ama bazı sevdaların yarını olmaz.